Profesyonel koşluk eğitimlerine ilave olarak psikologların, pedagogların, psikiyatrların, tüm kişisel gelişim uzmanlarının ve terapistlerin koşluk eğitimlerine ilave, psikoloji eğitimlerine ilave olarak medyada ve sosyal medyada kişilerin güvenli, mutlu, huzurlu kariyer basamaklarında yükselmeleri ve hayatta, sosyal medyada ve Tüm medyada güvenli bir şekilde kendilerini yer için verilen bir hizmettir, alınan bir eğitimdir. Medya koştuğunu herkes biliyorsunuz. Sosyal medyada aleyhinize yazılan bir yazı veya bir yorum tamamen dünyanızı tepetaklak edebilir. Ama farkındalığı ve iç görüsü yüksek, öfkesini ve stresini ve özgüvenli nasıl koruyacak ve ustaca kullanacak kişiler medya koştuğu, sosyal medya koştuğu hizmeti alabilir. Bu hizmeti vermek isteyenler de bizlerden medya ve sosyal medya koşlarından eğitimler alabilirler.